Evet sevgili Engel Yok takipçilere, segment bilgisayarın katkılarıyla bir kutu açılımıyla tekrar beraberiz. İyi. Bu kutu açılımında Hitek'in HYXK03 kablolu kulaklığını tanıtacağız. İyi seyirler dileriz. Hitek kablolu kulaklık bu şekilde elimize ulaşıyor. Kutumuzu açalım. Snack kullanma kılavuzu çıkıyor. Çıkıyor. Kablomuzu açalım. Kambusu ideal boyutta. Video izlemeye devam edelim. Şimdi kulaklığımızın çalışıp çalışmaları kontrol edelim. Kulaklığımızı telefona takalım. Evet sevgili <gülüyor> engellik takipçilerim. Kulaklarımın kulaklığının ses seviyesini ve ses kalitesini kontrol edelim. Kulaklığa takipçilerim. Takipçilerim. Telefonumuzda büyük bilgisayar açalım, bakalım ses seviyesinden sonra. Evet arkadaşlar, şu an ses kulaklığında gayet konuşmuş bir şekilde geliyor, steryal bir ses kalitesi Hi-Tech'in kablolu kulaklığını tanıttık. Amcamın dediği gibi test ettim, onayladım, tavsiye ederim. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.